herkese merhaba arkadaşlar biz sizler birlikte çok acayip fazla uçan bir uçak yapıyoruz görünüşü böyle arkadaşlar başlıyoruz ilk önce arkadaşlar bunu yan katlıyoruz göstereceğim size arkadaşlar şimdi arkadaşlar böyle katlıyoruz yan ama dikkat edin çok fazla şöyle yapmanız lazım tırnağınıza sonra açıyoruz normal arkadaşlar şöyle yapıyoruz göstereyim Şimdi ikisini de yana katlıyoruz. Şöyle arkadaşlar. Arkadaşlar böyle yana katlıyoruz. Ee şöyle arkadaşlar. Şimdi bunu arkadaşlar yeniden katlıyoruz. Şöyle. Luna yani katladığımız arkadaşlar şöyle bir görüntü oluyor. Şimdi arkadaşlar bunun en çok zor bir yerine geldik ama çok o kadar da zor değil arkadaşlar. Şimdi şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar böyle yapıyoruz. Buradan açtığımızda böyle böyle arkadaşlar böyle kıvırıyoruz. Şimdi e, bunun arkasından da biz arkadaşlar böyle yapıyoruz. Böyle. Sonra e, bunu ilk bir yana katlıyoruz. Şöyle arkadaşlar göstereceğim size. Şöyle ilk bir yana kattık böyle oldu. Diğer yanı da katlıyoruz. Ne arkadaşlar böyle bir görüntü olacak. Böyle bir görüntüye e, arkadaşlar ikisini yan çeviriyoruz. Bir tanesini şöyle yapıyoruz. Diğini de öyle yapıyoruz. Arkadaşlar böyle bir şey oluyor. Arkadaş arkadaş arkası da şöyle arkadaşlar. E, videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Görüşürüz.